Herkese merhaba sevgili Teknoloji ok takipçileri. Bugün sizlerle beraber Master'ın Pusat Business Pro Wireless Mouse'unu inceleyeceğiz. Monster genellikle oyun ekipmanlarıyla karşımıza çıkarken son zamanlarda gündelik işlerde ve ofis işlerimizde kullanabileceğimiz ile karşımıza çıkmaya başlamıştı. Bununla ilgili kulaklıklar üretti, klavyeler üretti. Şimdi ise tam da ofis işlerimizde kullanabileceğimiz sessiz hafif ve kolay kullanım sağlayan bir kablosuz mouse ile karşımıza çıkıyor. Pusat Business Pro modelinin birçok öne çıkan özelliği bulunuyor. Dilerseniz ilk olarak tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonra arasında ise teknik özellikleriyle devam edeceğiz. Faremizin ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman ince ve uzun bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu diğer mouse'larda karşımıza çıkan avuç için doldurayan bir yapıya sahip değil de sanki elimizin ön bölgesinde kullanıma uygun bir mouse olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu farenin sağ ele ya da sol ele özel olarak üretilmediğini yani her iki elle de rahat bir şekilde kullanılabilen bir tasarım anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Alt tarafına baktığımız zaman bluetooth wireless arasında geçiş yapmamızı sağlayabiliriz sağlayan bir switch yer alıyor ve bu switchin tam ortasında da kapalı konumu yer alıyor. Tam ortasında optik sensörümüz ve sağında ise dpi tuşu yer alıyor. Alt tarafında ise cihazın dangılını saklayabileceğimiz bir alan yer alıyor. Yani herhangi bir pil girişinin olmadığını ön tarafında bulunan USB Type-C girişi sayesinde şarj olduğunu belirtelim. Üst tarafına baktığımızda avuç içinden ziyade ön tarafta elimizin ön tarafında kullanılmaya uygun olan bir model olduğunu söylemiştik. Zaten şu an detaylarda da görüyorsunuz tekerleğinin üzerinde pütürlü bir yapı bulunuyor ve bu da kullanım konusunda parmaktan kaymamasını sağlıyor. Aynı zamanda sağ klik ve sol klikimizin yanı sıra pek de bir tuş bulunmadığını söyleyelim. Yani genel olarak sağ klik sol klik, orta tuş ve alt taraftaki DPI tuşu olmak üzere 4 farklı tuşu bulunuyor. Genel olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman iki elle de uygun bir yapıya sahip olduğunu ve tek elle kullanım konusunda hem hafif hem de sessiz bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hazır hafifliğinden bahsetmişken cihazın ağırlığına da gelelim. 75 gramlık bir hafiflik ile geliyor mouse. Yani kullanım konusunda diyelim ki mouse üzerinde hani bir yerde çalışıyorsunuz ve farklı bir yere geçiş yaptınız veya çok sayfa kaydırmanız gerekiyor. Yani ofis işlerinize diyelim bir sayfa seçeceksiniz ve bu hafifliği sayesinde pek de zorluk yaşamıyorsunuz. Bu yüzden hafifliğin öne çıktığını belirtelim Pusat Business Pro Wireless Mouse modelinde. Evet, tasarım ayrıntılarına sizlerden bahsettik. Bu ayrıntıları genel olarak incelediğimizde kolay kullanıma sahip hafif bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Şayet ben 2 haftadır bu mouse'u kullanıyorum ve gerektiği zamanlarda oyun oynadığımda oldu. Yani bir dışarıda ofis işlerimi hallederken bir kısa bir lol oynayayım dedim mesela. Lol oynadım ama bu bir oyuncu mouse'u değil. Yani gündelik yaşama daha uygun bir fare olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ona rağmen oyun performansının dahi düşük gecikme sağladığını ve beklenen performans karşıladığını söyleyebilirim. Ama genel olarak yani kullanımımın %90'ında gündelik işlerimi halletmek için kullandım. Mouse'un ince yapıya sahip olmasından dolayı başta bir yargınız olabilir. Yani ben genellikle avuç içime sağ mouse'lar kullandım fakat bu mouse'da bir sorun yaşar mıyım? Elim ağrır mı? Elimin ön tarafında rahatlıkla kullanabildiğim için bilek kullanımına daha uygun bir mouse. Yani oyuncu mouse'larında karşımıza çıkan düşük hassasiyetten ziyade bu mouse'u yüksek hassasiyette bilek kullanımına daha uygun olarak kullanabiliyorum. Yani elinizin bilek tarafına yakın olan kısmı yere değerek bilek kullanımı dediğimiz yüksek hassasiyet kullanımı rahatlıkla karşılayabilecek tasarıma sahip. Ama siz yüksek hassasiyete değil de düşük hassasiyetine alışmış olsanız dahi zaten alt tarafında bulunan DPI tuşundan bu DPI'yi yükselterek kol kullanımını dahi rahatlıkla karşılayabilecek tasarıma sahip Pusat Business Pro Wireless Mouse modeli. Evet mouse'umuzun tasarım ayrıntılarını değerlendirdik. Şimdi geldik teknik özelliklerine. Şu anda ekran. De bir tablo görüyorsunuz. Pusat Business Pro az önce de belirttiğimiz gibi 75 gramlık bir ağırlığa sahip. Aynı zamanda 55 saatlik kesintisiz kullanım sağlıyor içerisinde bulundurduğu büyük batarya sayesinde. Hazır bataryadan bahsetmişken batarya kapasitesine de bakalım. 600 miliamperlik bir batarya karşımıza çıkıyor. Bağlantı tarafında hem 2.4 GHz hem de Bluetooth tarafından bağlantı desteklenen model. Bluetooth 5.1 sürümüyle geliyor. Üzerinde bulunan 4 tane tuşu bulunuyor ve kablosuz kapsama alanı 10 metreye kadar sağlanıyor. Evet teknik özelliklerini de inceledik. Şimdi geldik mouse'a yaşadığımız kullanıcı deneyimine. Yaklaşık 2 hafta önce ofisinize geldi bu cihaz ve 2 haftadır kullanıyorum bu mouse'u arkadaşlar. Ve 2 haftalık süre içerisinde günlük en az 3 saatlik bir kullanıcı deneyimi yaşadım. Açıkçası pek de pili var mı, yeteri kadar şarjı var mı diye kontrol etmeden 2 haftadır bu mouse'u günlük olarak aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani hafta sonları pek aktif olarak kullanamasam da hafta içi aktif olarak kullandığımı ve bu süreçte yani 2 haftalık süreçte dahi pilinin bitmediğini söyleyelim. Yani ben açıkçası ne zaman şarj edeceğim, ne kadar sürede şarj oluyor veya şarj ettikten sonra ne kadar sürede gidiyor diye test etmek istedim. Fakat içerisinde tam şarj dolu bir şekilde gelmemesine rağmen hala pilini bitiremedim. Özellikle aktif olarak kullandım. Yani oyunda oynadım açıkçası bitmesi için ama hala mouse'un şarjını bitiremedim. Yani 55 saatlik bir kullanım ömrünü kullanıma bağlı olarak daha da uzayabileceğini söyleyebiliriz. Yani 14 gündür aktif olarak en az 3 saat kullandığım senaryoda bile 42 saatlik bir kullanım ömrü yapıyor ve kafadan rahat 10 saat daha kullanabilirim bu mouse'u. Şarj etmeyi unutacaksınız arkadaşlar eğer bu mouse'u satın alırsanız. Şimdi gelelim bağlantı tarafına. Bağlantı tarafında zaten kutu içerisinde bir üzerinde pusat logosu yer alan bir dongle yer alıyor. Bunu zaten bilgisayarınıza taktığınız zaman direkt olarak mouse'un altındaki wireless switch'ini getirdiğimiz zaman otomatik olarak bağlanıyor. Ve bu bağlantıyı sağladığımız zaman mouse'u otomatik olarak bilgisayarımızda kullanabiliyoruz. Ben bu dangalı kullanmayacağım ya da yanımda taşımak istemiyorum diyorsanız zaten mausun alt tarafında bu dangalı muhafaza etmemiz için bir yer bulunuyor ve buraya yerleştirdiğimiz zaman farklı bağlantı seçenekleriyle de devam edebiliyoruz. Peki bu diğer farklı bağlantı seçenekleri nedir? Switch'i üst tarafa getirdiğimiz zaman Bluetooth bağlantısını aktif edebiliyoruz ve Bluetooth 5.1 desteği sayesinde bu mouse'u Bluetooth'a da cihazımıza bağlayabiliyoruz. Peki Bluetooth 5.1 desteği sunmasının avantajı nedir? Bu destek sayesinde düşük gecikme sağlanabiliyor ve düşük gecikmenin yanı sıra uzaktan da kullanabiliyorsunuz. Yani ben bunu örneğin bilgisayarımı televizyonuma bağlamışımdır ve koltuğuma uzanıp bilgisayarımı uzaktan kontrol ediyorum. Bir yandan dizi açıyorum örnek veriyorum yani... Evin diğer ucunda olsam bile odanın diğer ucunda olsam bile uzak mesafeden herhangi bir sıkıntı yaşatmadığı için rahatlıkla mouse'umu kullanarak bilgisayarımda uzaktan işlevle 10 metreye kadar kontrol sağlayabiliyorum bu mouse sayesinde. Aynı zamanda üzerinde bulundurduğu Wireless ve Bluetooth arasında kolay geçiş yapan tuş sayesinde Bir yandan dizüstü bilgisayarıma bağlanıp O sırada işlerimi halledip daha sonrasında ise kolaylıkla Masaüstü bilgisayarıma geçiş yapabiliyorum yani dizüstü masaüstü veya farklı bilgisayarlarınız arasında Farklı cihazlarınız arasında Kolaylıkla geçiş yapabiliyorsunuz Bu mouse sayesinde bunun da önemli bir avantaj olduğunu belirtelim Örneğin bir bilgisayarımda hızlıca bir iş yapıyorum ve o sırada diğer bilgisayarıma geçmem gerekti Yani o sırada diğer mouse'uma geçmektense bu mouse üzerinde direkt tek bir tuşa basarak diğer bilgisayarıma geçiş yapabiliyorum ve hemen o bilgisayarımı kontrol etmeye başlayabiliyorum. Bu özelliğinde kolay kullanım açısından önemli bir işlev olduğunu söyleyebiliriz. Piyasadaki şu anda mouse'lara baktığımızda bu özelliğin pek de aktif olarak bulunmadığını söyleyebiliriz. Özellikle bu fiyat segmentine sahip modellerde böyle bir özellik bulunmuyor. Bu yüzden Pusat Business Pro modeli bu konuda önemli bir avantaj sağlamış rakiplerine karşı. Peki bu mouse bu kadar uzun pil ömrünü nasıl sağlıyor diye soracak olabilirsiniz. Mouse'u kullanmadığımız zaman otomatik olarak kendisini uyku moduna alıyor. Yani belirli bir süre kullanmadığımızda pili otomatik olarak bitmemesi için kendini uyku moduna alıyor. Ve örneğin ben o sırada bir çay koymaya gidiyorum ya da bir işim çıkıyor hemen. Bir yarım saat bilgisayardan uzaklaşıyorum. Sonra bilgisayara geldiğimde hemen mouse'u oynatıyorum bakıyorum. Hemen çalışmıyor çünkü kendisini uyku moduna almış. Mouse'un üzerinde tek bir tuşa bastığım zaman direkt kendisini aktif ediyor ve bu konuda pil tasarrufu konusunda ve 55 saatlik kullanım ömrünü de bu şekilde sağladığını söyleyebiliriz. Evet yavaş yavaş incelememizin sonuna geliyoruz. Peki bu mouse kimlere hitap ediyor? Günlük kullanıma uygun olan model mobil çalışanlar için ideal bir mouse olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sunduğu avantajlar örneğin uzun pil ömrü, farklı cihazlar arasında hızlı geçiş, bununla beraber ince ve kolay kullanıma sahip olması da mobil çalışmayı, yanımızda taşımayı kolaylıkla sağlayan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden benzer fiyata sahip rakiplerine karşı önemli avantajlar sunan detayların olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tasarlanlar konusunda ince ve kullanışlı bir yapıya sahip olması beni cezbette. Açıkçası benzer bir mouse kullanmadığım için başta bir ön yargım vardı. Yani kolay bir kullanıma sahip olur mu? Bu kadar ince bir yapıya sahip olan bir mouse nasıl kolay kullanım sağlar diye düşünüyordum ya da kolay kullanım sağlar mı diye düşünüyordum. Ama gel gelelim 5-10 dakikalık bir kullanımda bile Pusat Business Pro modelinin kullanılabilirlik tarafında konforlu bir yapıya sahip olduğunu direkt olarak bana kanıtlamış oldu. Bu yüzden benden tam not aldığını söyleyebilirim ve gelelim mouse mouse'umuzun fiyatına. Pusak Business Pro kablosuz mouse modeli şu anda 350 TL'lik bir satış fiyatına sahip. Bu fiyat eder mi diye soracak olursanız açıkçası bu fiyat segmentinde kablosuz ofis mouse'larına baktığım zaman bu kadar pil ömrü sunmadığını veya pille çalıştığını yani şarja çalışmadığını 55 saati dolduracak güçte olmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden rakiplerine karşı sunduğu önemli özellikler var. Bununla beraber çoklu cihaz desteği ve cihazlar arasında kolay geçiş sağlaması hafif bir yapıya sahip olması ve konfor kullanımıyla kesinlikle bu fiyata edecek bir model olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Monster Notebook'un sunduğu Monster Express hizmeti sayesinde eğer aciliyetiniz varsa gün içerisinde ya da bir sonraki gün teslim alabilirsiniz. Bunun da avantajlı bir seçenek olduğunu belirtelim. Yine Monster Notebook web sitesinde bulunan dijital mağaza seçeneğiyle cihaz hakkında kafanıza takılan sorunları ya da herhangi bir monster ürünü konusuna yalnızca bu mağaz üzerinden konuşmuyorum kafanıza takılan soruları dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcileriyle görüşüp ürün hakkında bilgi alabilirsiniz eğer bunun dışında ürün hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın Biz de sizler için tüm yorumlarınızı okuyacağız ve yanıtlayacağız aklınızda herhangi bir soru işareti kalmayacağını belirtelim kendinize iyi bakın hoşçakalın bizleri Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.